Rüyada abdest almak ne anlama gelir? Rüyanızda abdest alıp namaz kıldıysanız sıkıntılardan kurtulacağınıza, hayra, mutluluğa, hastalıkların iyileşeceğine, tövbe etmeye işaret eder. Rüyanızda tuvalette abdest aldığınızı gördüyseniz sıkıntılardan sevilen kişiler sayesinde kurtulacağınıza, manevi hayatınızda çok büyük bir gelişme yaşanacağına, eski bir hastalığınızın tekrarlayacağına işaret eder. Yaşamınızın düzene gireceğine, uğraşlarınızın karşısız kalmayacağına, kolay olmayan yollardan geçeceğinize, iyi bir kariyer ortaya çıkacağına, elinize geçen bütün imkanları çok iyi kullanacağınıza, kardeşlerinizle tartışacağınıza, bu nedenle sıkıntı olacağına, bazı talihsizliklere uğraşmak zorunda kalacağınıza işaret eder. Rüyanıza yanlış abdest aldıysanız, atacağınız bir adımla yapacağınız bir hata yüzünden işlerinizin daha kötü olacağına, yaptığınız bir işte hüsrana uğrayacağınıza Sosyal hayatınızda hayırlı ve veya fazla kazanç elde edeceğinize, büyük başarılarla e, buluşacağınıza, zorlukları halledeceğinize, düşmanlarınıza karşı üstünlük elde edeceğinize, yaşadığınız olumsuzlukların gideceğine, başarı kazanacağınıza işaret eder. Rüyanızda susuz abdest aldığınızı gördüyseniz hastalığınızın iyileşeceğine, problemlerinizi çözmek için kolay yollar bulacağınıza, beklenmedik sıkıntılar yaşayacağınıza, hedeflere ulaşmaya, arkadaşlarınızla işbirliği yaparak daha büyük paralar kazanacağınıza, iyi niyetiniz nedeniyle işinizde bir sorun çıkacağına işaret eder. Rüyanızda de abdest aldığınızı gördüyseniz çok güzel başarılar kazanacağınıza, arkadaşlarınız arasında çok büyük saygı göreceğinize Parasal durumunun bozulacağına, iş hayatınızda ortaya çıkan yaptığınız çalışmaları kıskanan düşmanlarınız ile bazen tartışma olacağına, etrafınızın gerçek arkadaşlarla olacağına, kötü olayların sona ereceğine, ailenizle karşı karşıya geleceğinize başarıya giden yolların açık olacağına, tüm problemlerinizi geride bırakacağınıza, meslek hayatınızda alacağınız ilgiseler sayesinde sosyal yaşamda çok iyi bir mevkiye geleceğinize, evlilik yorumunda da yeni gelişmeler olacağına işaret eder. Rüyanızda sadırvanda habes aldığınızı gördüyseniz yaşadığınız bir olay nedeniyle hüsranlık yaşayacağınıza, hayırlı bir ile birisiyle tanışıp güzel ve bol paralı işler gerçekleştireceğinize, aile fertleri içinde tartışmaların çıkmasına neden olan birinin evden uzaklaşacağına, önemli kararlar alacağınıza, isabetli adımlar atacağınıza, iş hayatınızı yeni şeyler bulacağınıza Sevdiğiniz arkadaşlar ile uzun zaman geçireceğinize uzun süredir görmediğiniz birini yakında göreceğinize işaret eder arkadaşlar.